Dönüşüm atölyesi, sana giden yoldaki en önemli alet çantan. 23 Ocak'ta yapacağımız sana doğru yolculukta, seninle çalışmada, bugüne kadar ailemizden, toplumdan, eğitimlerimizden ve kendimize koyduğumuz birçok takıntı, korku, adım atamadığımız konularda bize ışık tutmak üzere olacak. Bugüne kadar neredeyse 22 senedir aldığım eğitimlerin bir harmanı, bunun içinde şamanik çalışmalar var, homeopatiden aldığım bilgiler, recall healing, ve tantik çalışmalar, ilişki çalışmaları ve ilahi kadın çalışmalarından aldığım bütün bilgilerle harmanlanan müthiş bir yolculuk seni bekliyor. Buradan çıktığında sen artık eski sen olmayacaksın. Eğer dönüşüme, değişime hazırsan 23 Ocak Pazar günü görüşürüz.